Merhabalar bu videoda sizlere 13-19 Mayıs haftasının haftalık burç yorumlarından bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta haftalık burç yorumlarını paylaşamamıştım. Ancak bu hafta durumu telafi etmeyi ve akabinde yapmış olduğum çekilişin sonuçlarını paylaşacağım. Bir video hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar bu videodan sonra. Bu yüzden takip ederseniz en azından kazanan, kazananlar hak kaybına uğramamış olacak. Evet, 13-19 Mayıs haftası, biliyorsunuz Mayıs haftasının ilk 10 günden nazaran biraz daha aslında enerjilerin hızlandığı, aynı zamanda gerilimin arttığı bir hafta olacağa benziyor, zira ilk 10 günün enerjisi oldukça aktifti ve etkileyiciydi. Kimimizin hayatında çok güzel başlangıçlar ve adımlar atılırken. Kimimizin hayatında ani beklenmedik bir takım aksilikler yaşatabildi bizlere. E, bu hafta özellikle Dolunay haftası e, olarak nitelendirdiğimiz zaman haftanın özellikle son günlerinde Dolunay'ın etkisinde olacağımızı söyleyebilirim. ve Dolunay'la beraber tabii ki her Dolunay'da olduğu gibi enerjimizin biraz daha gergin, gerilimli olacağı, biraz daha e, artık Mayıs ayının ilk yarısından geçebilirim. Sıyrılacağımız bir hafta olacağını belirtmek isterim ancak yine de tabii ki Dolunay ilişkin ayrıca bir video hazırlayacağım ve bu videoda Burçlara özel Dolunay etkilerinden bahsediyor olacağım Biz bu haftanın enerjilerine detaylıca bakacak olursak Öncelikle haftaya Ay Başak burcunda başlıyoruz arkadaşlar. Ay Başak burcundayken biraz daha disiplinli olmak, günlük işleri organize etmek, plan program yapmak adına güzel zamanlar olacaktır. Aynı zamanda 11 Mayıs'ta başlayan Güneş ile Satürn arasındaki olumlu açıyla beraber özellikle hayatımızdaki otorite figürleriyle güzel ilişkiler yürütebileceğimiz ve özellikle pazartesi günü yani 13 Mayıs günü iş görüşmeleri adına, kariyer hedefleri, beklentiler adına oldukça olumlu bir gün olduğunu söyleyebilirim. Eğer çalışmayan biriyseniz de günlük işlerinizi planlamak, ev düzeninizi sağlamak, artık bulunduğunuz ve organize olmak durumunda olduğunuz ortamın e, ruhuna uygun şeyleri yapmakta e, oldukça olumlu bir gün olduğunu söyleyebilirim. Zaten pazartesi günü esasında düzen yapmak adına oldukça e, uygun bir gündür. Genel anlamıyla da ve Ay Başak Burcu'ndayken de e, biraz takıntılı, biraz düşünceli, biraz endişeli ve kuruntucu olsak da işlerimizi organize etmek konusunda takıntımızın işe yarayacağını belirtmeliyim. Evet e, 14 Mayıs günü ee, sabah saatlerinde e, Güneş ile Plüto arasında güzel bir etkileşim söz konusu arkadaşlar. Ve e, ilerleyen saatlerde de Venus ile ve Mars arasında yine güzel bir etkileşim söz konusu. Dolayısıyla e, öncelikle özellikle sabah saatlerinde yine kariyer, otorite figürleri, aile büyükleri, e, hayatımızdaki e, önemli erkek figürleri ile ilişkilerimizin daha düzenli olacağı ve artık e, güzel bir konuma doğru ilerletebileceğimiz e, önemli bir bitiş veya başlangıç yaşatabilir bizlere 14 Mayıs günü. Özellikle uzun zamandır otoriteyle, patronlarla, devletle, aile büyükleriyle veyahut eş ile yaşanan sıkıntılar varsa burada kalıcı çözümler bulmak adına 14 Mayıs'ta başlayacak olan etkileşim hafta sonuna kadar bizleri etkiliyor olacak arkadaşlar. Yine 14 Mayıs'ta Merkür Mayıs, Venüs'le Mars arasında güzel bir etkileşim var. Bu özellikle kıza seyahatin fırsatları, kardeşlerle ilişkiler, iletişim fırsatları adına oldukça güzel bir etkileşimdir. Venüs ve Mars aynı zamanda ilişkilerde çekimi de gösterir, ilişkilerde tutkuyu da gösterir. Dolayısıyla burada ilişkiler bazında da yapacağımız aksiyonlar, atacağımız adımlar olumlu olacaktır. Aynı zamanda parayla alakalı veyahut yeni bir girişime başlamayla alakalı bir hasta kadınlarla, güzellikle ve kişiselde, ve bakımla ilgili konulardan güzel başlangıçları temsil etmektedir bu etkileşim yine salı günü de oldukça güzel etkileşimlerin olduğu bir gün olacak arkadaşlar. Ve yine salı günü akşam saatlerinde ay terazi burcuna geçiyor arkadaşlar. Ve artık salı gününden itibaren biraz daha kişisel bakımımıza önem vereceğimiz, biraz daha kendimize döneceğimiz, ilişkilerimize odaklanacağımız, ikili ilişkilerdeki diyaloglarımızı artıracağımız ortağımızla veya eşimizle nasıl uyumlu ve güzel bir birliktelik devam ettirebiliriz. Bunların yollarına bakacağımız bir süreç başlıyor olacak. Özellikle 14 Mayıs'tan 16 Mayıs'a kadar. Evet 15 Mayıs çarşamba günü Venüs'ün boğa burcu transine başladığını görüyoruz arkadaşlar biliyorsunuz Venüs bir müddettir koç transitindeydi ve dolayısıyla özellikle ilişkilerde e, her türlü ikili ilişkide e, ben kavramını daha fazla duyar olduk. E, kendi isteklerimizi, kendi hedeflerimizi karşımızdakini düşünmeden e, ön plan almaya başladık ve dolayısıyla e, bazı konularda bencillikler hat safadaydı. E, i̇lişkilerde sen ben kavgaları e, oldukça artmış durumdaydı diyebiliriz. Ancak Venüs Boğa burcundayken e, oldukça e, huzurlu ve mutludur, güzel çalışır. Venüs zaten Boğa burcunun gezegenidir. Bu nedenle özellikle geçtiğimiz yeni ayla parasal konularda kendinizi güvensiz hissettiğiniz, sahip olduğunuz şeylerle alakalı bedelsizlikler hissettiğiniz durumlar varsa Venüs Boğa Transit ile beraber bu etkilerin azalacağını söylemek mümkün olabilir. Zira Boğa Burcu ikinci evi temsil eder, ikinci ev sahip olduklarımız ve en genel tabiriyle kazançlarımızı temsil eder, şahsi kazançlarımızı temsil eder. Burada e, güzel e, güzel paralar, güzel e, edinimler elde edebiliriz. Özellikle gayrimenkul yatırım, e, dediğim gibi para pul piyasasıyla alakalı bir takım beklentileriniz belirsizse, eğer geçtiğimiz ayyla beraber bu boğa ile beraber bu etkileri e, hafifletebileceksiniz arkadaşlar. Evet, Venüs-Boğa transiti önümüzdeki süreçte ilişkiler anlamında da bizleri daha olumlu etkileyeceğe benziyor. Zira venüs Koç transiti ile beraber dediğim gibi ikili ilişkilerde oldukça zararlı bir takım bakış açılarına sahip olabildik çünkü venüs terazi burcunun gezegenleri koç burcunda tam karşıt burcunda yerleştiği zaman zararlı konumda yerleşir bu nedenle ilişkilerde bir takım hasarlar bir takım sıkıntılar yaşatmış Olabilir bizlere ancak 15 Mayıs'tan itibarenki yaşayacağımız süreçte ilişkiler ve para para piyasalar ile ilgili konularda güzel ufak da olsa güzel haberler, güzel başlangıçlar ve güzel adımlar gerçekleştirilebilir arkadaşlar. Evet 16 Mayıs günü Mars'ın İkizler Burcu transitini tamamlayıp Yengeç Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Biliyorsunuz Mars İkizler Burcu'ndayken, Venüs Koç transitindeyken her türlü iletişim trafiğinin oldukça aktif olduğu ve zaman zaman çok hızlı davranırken etrafımızı kırıp döktüğümüz ancak geri dönmeye bakmaya fırsat bulamadığımız durumlar yaşamış olabiliriz. Mars Yengeç de tabii ki çok güçlü bir şekilde çalışmaz. Ancak yine de Mars'ın o ikizler burcundaki heyecanlı halini bir nebze olsun kıracaktır. Mars yengeç burcundayken biraz daha enerjimizi, öfkemizi, hislerimizi, isteklerimizi geri plan atabiliriz. Biraz daha ailevi konulara önem verebiliriz. Özellikle Mars yengeç burcundayken gayrimenkul alım-satım, ev alım-satım gibi konularda oldukça aktif olacaktır arkadaşlar. Evet 17 Mayıs günü ise ayın terazi burcu transitini tamamlayıp akrep burcuna geçtiğini görüyoruz gece saatlerinde özellikle. Bu transitle beraber artık ikili ilişkiler trafiğini biraz azaltacağız diyebiliriz hafta sonuna doğru. Ve ay akrep burcundayken daha derin düşünceler daha gizli meselelere odaklanılabilir. Aynı zamanda akrep Derin mevzular, bilinçaltı mevzuları, değişmek ve dönüşmek istediğimiz konularda da önemli adımlar atmak için uygun zamanlardır. Ay akrep transitleri ve yine aynı gün Merkür Satürn arasında güzel bir etkileşim meydana geliyor. Bu da kalıcı iş anlaşmaları. E, kalıcı başlangıçlar özellikle e, kardeşlerle alakalı meseleler, komşularla ve yakın çevreyle iletişimle ilgili her türlü kalıcılık gerektiren konuda e, güzel e, fırsatlar ve haberlerle karşılaşma imkanımızı ortaya koyacaktır arkadaşlar. Ve ertesi gün yani 18 Mayıs'ta yine Merkürle Plüto arasında güzel bir etkileşim var. Bununla beraber Merkürle hem Plüton hem Satürn'ün ee, haritamızda e, temsil ettiği Boğa burcunun temsil ettiği alanlarda önemli bir takım e, değişimler, dönüşümler, kalıcı yenilikler meydana getirme ihtimalini e, öngörüyoruz arkadaşlar. Evet, e, 18 Mayıs günü saat 19 civarında Venüs ve Uranüs'ün Boğa burcunun 3 derecesinde kavuşum yaptığını görüyoruz. E, bu ne demektir? E, özellikle Venüs biliyorsunuz ilişkiler, aşk, e, her türlü ikili ilişki ve iyicil e, olarak tanımlayabileceğimiz her türlü olayı temsil eder astrolojide. Uranüs ise teknolojiyi, e, geleceği, e, astroloji gizli ilimleri, e, toplumla alakalı sosyal meseleleri temsil eden bir konudur. Burada e, ne gibi e, ihtimaller karşımıza çıkabilir diye bakacak olursak özellikle ilişkisi olmayanlar ve bilhassa Boğa Burcu 7. evini ve 5. evini temsil eden kişilerin haritasında ani aşklar gündeme gelebilir. Yıldırım aşkları, yıldırım nikahları, ani evlilik kararları, ani bir şekilde verilen ortaklık kararları veyahut ee, hayatımızdaki kadın figürleriyle alakalı e, önemli bir takım haberler söz konusu olabilir. Her ne olacaksa 18 Mayıs günü güzel haberler almak adına güzel başlangıçlar yapmak adına çok da fazla düşünülmemiş çok da fazla üstüne kafa yorulmamış meselelerde e, hoş haberlerin alınabileceği hoş başlangıçların yapılabileceği bir gündür e, değerlendirmek size kalmıştır. tabii ki Aynı zamanda 18 Mayıs günüyle beraber artık 19 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Akrep Burcu Dolunay'ın etkilerine gölgeliz, gölgeli günlerine başlamış bulunmaktayız. Dolunay'ın gölgesine kalmasına müsaade etmeyin derim. Venüs Birleşim Uranüs enerjisini çünkü Venüs Boğa Burcu'nda güçlüdür. Uranüs Boğa Burcu'nda her ne kadar çok huzurlu olmasa da biliyorsunuz önümüzdeki 7 yıl boyunca burada yerleşeceği için e, ufaktan ufaktan tanışsak hiç fena olmayacağı benziyor. Özellikle parasal meselelerde de e, Uranüs'ün boğa burcu transistinin e, ön plana alınmasıyla beraber parasal meselelerde de önemli e, ufak çaplı da olsa güzel ve beklenmedik yerlerden gelen kazançların söz konusu olduğunu belirtmek isterim. Evet, e, Venüs-Uranüs etkileşiminden sonra... Asıl haftaya damgasını vuran, Akrep burcunda meydana gelen dolunaydan bahsedelim birazdan. bunun için eğer zaman kalırsa ayrıca bir video hazırlamayı düşünüyorum ama yine de haftanın gündemini belirtirken dolunaydan bahsetmezsek olmaz. Evet, 19 Mayıs 2019 gecesi 20 derece Akrep burcunda bir dolun 27 derece pardon, çok özür dilerim. Akrep burcunda bir dolunay meydana gelecek arkadaşlar. Evet, akrep burcu dolunayları oldukça sert ve etkili olurlar. Biliyorsunuz ülkemizin burcu da akrep. Dolayısıyla ülkemiz açısından özellikle 19 Mayıs günü özel bir anlamda ihtiva etmesiyle beraber önemli gelişmelere gebe olabilir. Onun dışında yükseleni Boğa ve akrep olanlar açısından da yine hayli önemli olacağı benziyor bu dolunay. Bu dolunayla beraber özellikle bir takım gizli meselelerin ortaya çıkması, gizli sözleşmelerin, gizli yazışmaların ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu olabileceği için bilhassa e, kimsenin arkasından e, konuşmamaya, gizli işler çevirmemeye özellikle gayret göstermekte fayda vardır. Parasal meselelerde sahip olmakla ilgili e, tutku boyutuna gelen e, hırslar e, gündeme gelebilir, intikam sayıkları gündeme gelebilir ve özellikle dediğim gibi Sahip olmak ve ait olmakla ilintili bir dönüşüm süreci içerisinden geçebiliriz genel anlamda. Anlamda hepimiz çünkü Akrep Burcu Plüton tarafından yönetilir ve Plüton biliyorsunuz gezegen olup olmadığı bile tartışılan aslında gizli görünmez bir gezegen diye nitelendirebiliriz. Dolayısıyla Akrep Burcu da genel olarak görünmeyen gizli kalmış temaları derinlerde saklanmış temaları içerir ve aynı zamanda. Dönüşüm küllerinden doğmak, ölüp tekrar dirilmek gibi, ölüm gibi önemli temaları temsil eder. Burada da bireysel ve toplumsal bazdan e, her ne kadar zorlanıyor olsak da Dolunay civarındaki günlerde yeni bir doğum, yeni bir ölüm, yeni bir başlangıç gibi konular e, özellikle temsil edilebilir arkadaşlar ki haritasında özellikle sabit burçlarda 27 derece yakınlarında gezegen etkileşimleri fazla olan arkadaşlar daha çok bu dolunayın etkilerini üzerlerinde hissedecektir. Evet bu videoda burçlara yönelik yorum yapmayı düşünmüyorum. Dolunay akrep videomda burçlara yönelik paylaşımları daha detaylıca yapacağım çünkü Burada yine bahsedeceğim şey aynı etkileşimler olacağı için iki defa aynı videoyu tekrarlamayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Akrep burcunda dolunay videomda hem dolunayın açılarını ve etkileşimlerini hem de burçlara olan etkilerini bahsedeceğim. Etkilerinden bahsedeceğim ve zaten önümüzdeki haftanın yani bu haftanın genel temalarını bu dolunay oluşturacaktır ve bu nedenle bu dolunayın çerçevesinde dönen bir hafta olduğu için burçlara ilişkin yorumları bir sonraki yükleyeceğim akrep burcundaki dolunay videosundan takip edebilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Bu süreçte özellikle insanların hakkına girmemeye ve bal almamaya yeni bir karma oluşturmamaya dikkat etmekte fayda var. Çünkü gerçekten çok değişik çok hızlı süreçlerden geçiyoruz. Bunu siz de zaten fark ediyorsunuzdur. Bu süreçte sakin kalmaya ve özellikle ektiklerimizin meyvesini toplamak gibi bir imkanımız varsa bunları değerlendirmeye çalışmalıyız. Bu nedenle bu süreçleri olumlu bir bakış açısıyla, olumlu tarafıyla değerlendirmek hepimizin hayrına olacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Ee, ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız. Hoşçakalın.